Arkadaşlar selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım bu videomuzda 50. ve 51. sayfalardaki mutlak değer öğreniyorum Test 14'ü çözeceğiz metin yayınları tt soru bankasında Hazırsanız videoyu beğendiyseniz ve abonede olduysanız videomuza dersimize başlayalım Şimdi bize ilk sorumuzda arkadaşlarım böyle bir işlem vermiş bu işlemin sonucu nedir diye soruluyor 2 kere 3 6 6'dan 8'i çıkardınız eksi 2 2'nin mutlak değeri de bize 2'yi verecektir bakın 3'ün karesinin eksilisi eğer şöyle olmuş olsaydı 3'ün karesi olmuş olsaydı bu 9 olurdu ama 3'ün karesi diyorsa burada 3'ün karesi 9 eksilisi eksi 9 olacaktır yani şurası eksi 9 eksi eksi 4'te artı 4 yapar eksi 9 artı 4 daha 5'tir 5'in mutlak değeri de tabi ki 5 yapar arada da ne var 2 a, artı var 2 ile 5'in toplamı sorulmuş. Cevap Bursa seçeneğindeki 7 olacaktı. Devam. 1'den 5'i çıkardınız. Eksi 4. Eksi 4'ün mutlak değeri 4 yapar. 3'ten 7'yi çıkardınız. Eksi 4. Eksi 4'ün mutlak değeri 4 yapar. Arada ne var arkadaşlar? Eksi var. 4'ten 4 çıkarsa cevap 0 olacaktır. Üçüncü soru. X eksi 1 ile 3 aralığında bir sayıymış. Şimdi eksi 1 ile 1 aralığındaki bir sayıya yani eksi 1'den büyük bir sayıya 1 eklerseniz sonuç sıfırın sağında yani pozitif olacaktır. Dolayısıyla burası olduğu gibi çıkar. X artı 1 diye. Eksi var arada. Açtım parantezi şimdi şunu çıkaracağım mutlak değerde. X'den 3'ü çıkarmış. Yani sevgili arkadaşlarım bu ne demek küçük sayıdan büyük sayı çıktı. İçerisi negatif demek. O zaman dışarıya alırken ben bunu eksiyle çarpayım ki pozitif olsun. Yani 3 eksi x diye dışarı çıkaracağım. Şimdi bunun eşiti sorulmuş x artı 1. içeri dağıtıyorum. Eksi 3 artı x yapar. x, x daha 2x'tir. 1'den 3'ü çıkardığınız eksi 2 gelecektir. Yani cevabımız 2x eksi 2. Yani cevap Ceyhan seçeneği olacaktı. Geçtim 4'e. M sıfırdan farklı olmak üzere bakın ben şu kısmı mutlak değer m bölü 3 çarpı 6 bölü 2'yi dışarı atabilirsiniz. 2 tane mutlak m artı 4'ü dışarı atabilirsiniz. 4 tane mutlak değer M bölü 2 tane mutlak değer M şeklinde yazdım. Gördüğünüz üzere M'de sıfırdan fark mı ise CORT, CORT, CORT, CORT bütün mutlak M'ler gidebilir. 6 bölü 2 3 yapar. 3'ler de gitti. 4'ü 2'ye bölerseniz cevap karşımıza çıkacak. Doğru cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir gençler. Geçtim 5. soruma. Sayı doğrusunda mutlak değeri 3 olan sayılar arasında kaç tane tam sayı Vardır. Mutlak değeri 3 olan sayılar hangileri? Biri eksi 3. Öteki de 3. Bunun arasında kaç tane tam sayı vardır? Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. Başka yok. Demek ki kaç taneymiş? 5 tane sevgili arkadaşlar. Cevabımız Edirne'ydi. Devam ediyorum 6. sorumla. Mutlak değer M6 ise M ya eksi 6'dır. Ya da arkadaşlar artı 6'dır. Mutlak değer T4 ise T sevgili gençler ya 4'tür ya da eksi 4'tür diyeceğiz ve m'nin t'den daha küçük olması gerektiğini söylemiş. Yani arkadaşlar biz şunu söyleyeceğiz artık. m 6 iken m t'den daha küçük ise t arkadaşlar 4 veya eksi 4 olabilir. m 6 ise t'nin alabileceği hiçbir değer yoktur. Çünkü m 6 ise e, m t'den küçükse 4 ve eksi 4 6'dan zaten küçük olduğu için alınabilecek bir değer yok. Dolayısıyla m 6 olamaz. O halde diyorum ki m eksi 6 iken t ya 4'tür ya da eksi 4'tür. m eksi t farkının en büyük değeri. Şimdi m zaten bildiğimiz için eksi 6. Ben buraya küçük bir şey yazmam lazım ki sonuç büyük çıksın. Dolayısıyla küçük olarak hangisini seçip seçmem gerekiyor? Eksi 4'ü demek ki bunu yazacağız. Eksi eksi artı yapacak. Eksi 6'ı 4 daha kaç yapar? Eksi 2 yapar. Demek ki cevabımız da eksi 2 olacakmış. Dedik 6. sorumuzun çözümü de bu şekildeydi. Geçtim 7'ye m ile k birbirinden farklıymış bakın 4 parantezini alalım gelin 4 parantezinde k eksi m gelecektir artı 2 parantezini alın burayı da m eksi k olacaktır bölü alt kısımda ise 3 parantezini aldınız m eksi k ve eksi k eksi m mevcut şimdi arkadaşlar nasıl ki eksi 5'in mutlak değeri ile 5'in mutlak değeri birbirine eşit ve bunlar birbirinin eksilisi olduğu için bu şekilde davranabiliyoruz o halde K-M ile m da birbirinin tersi olduğu için yani zıttı zıt işaretisi olduğu için bunlar da birbirine eşittir. Yani ben e, şuradaki M-K'nın mutlak değerine K-M'nin mutlak değeri buradaki M-K'nın mutlak değerini de K-M'nin mutlak değeri diyebilirim. Böylelikle 4 tane K-M'nin mutlak değeri artı 2 tane K-M'nin mutlak değeri ne yapar? 6 tane K-M'nin mutlak değeri yapar bölü alt kısımda da 3 tane K x mutlak değerinden bir tane k x b'nin mutlak değerini çıkarıyorum. İki tane k x m'nin mutlak değeri yapacaktır. E göründüğü üzere şuradaki k x m ile buradaki k m birbirini götürür. 6'yı 2'ye bölerseniz cevabın 3 olması gerektiğini görebilirsiniz. Cevabımız C seçeneğinde verilmiş gençler. Devam ediyorum 8'de. Şimdi 2 mi büyük kök 5 mi? Tabii ki kök 5 çünkü 2 kök 4'tür zaten. Kök 5 daha büyük olduğu için burası negatiftir. Pozitif olması için eksiyle çarpıp dışarı çıkarırsın. Kök 5 eksi 2. Şimdi kök 5 mi büyük 3 mü? Tabii ki 3 büyük. Dolayısıyla burayı da 3 eksi kök 5 diye çıkaracaksın. Eksiyi koydum açtım parantezi. Kök 2 mi büyük 1 mi? Tabii ki kök 2 dolayısıyla olduğu gibi çıkacak. Kök 2 eksi 1 diye. Arkadaşlar birazcık düzenleyelim burayı. Kök 5 eksi 2 artı 3 eksi kök 5. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi kök 2 artı 1 dedim. Bu kısımda artı kök 5 ile eksi kök 5 birbirini götürecek tane 2'yi çıkardınız 1. 1 daha 2 yapar. Bir de burada ne var? Eksi kök 2 var. Demek ki 2 eksi kök 2 bizim cevabımız olacak. Doğru cevap denizde verilmiş. Geçtim 51'e. X negatif ve y de pozitif bir sayısı için X'den Y'yi çıkarmış. Küçükten büyük çıktığı için negatiftir içerisi. Dolayısıyla dışarı y eksi X diye çıkacaktır. X negatif olduğu için eksi 2 X pozitiftir ve olduğu gibi çıkar diyorum. Dolayısıyla burası eksi 2 X diye çıktı dışarı. Eksi y negatiftir dışarı y diye çıkacaktır arkadaşlar. Y pozitifti çünkü. Eksiyi koydum açtım parantezi. Y artı 1 pozitife 1 eklerseniz zaten pozitif olacaktır ve olduğu gibi çıkacaktır. Şimdi yazıyorum. Y eksi x eksi 2x artı y. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi y eksi 1. Buralar arkadaşlarım artı y ile eksiye sadece birbirini götürür. Eksi x ile eksi 2x'i toplarsanız da bakın y'yi yazdım. Eksi 3x. Eksi 1 bizim cevabımız olacaktı. Yani cevap edilme seçeneğinde mis gibi verilmiştir. Geçtim 10. soruma. M sayısı 3 ile 4 aralığında bir sayıymış. M'den 3'ü çıkarırsanız büyükten küçük çıktığı için pozitif olacaktır ve olduğu gibi çıkacaktır. 2M-8 siz bunu 2 parantezinde M-4 diye düşünün. M'den 4'ü çıkarırsanız eğer burası negatif olacağında artı 2 parantezinde nasıl çıkar burası 4-M diye çıkacaktır. Eksiyi koydum açtım parantezim M'den 2'yi çıkarmış. M zaten 2 burada 2'den büyük olduğu için doğal olarak olduğu gibi çıkacaktır M 2. Birazcık düzenleyelim. M 3 artı 2'yi içeri dağıtıyorum. 8 2 M eksi M artı 2 yazdım arkadaşlar eksi içeri dağıtarak. Eksi M ile burada artı M birbirini götürecek. 8'den 3'ü çıkardınız 5. 2 eklediniz 7. Bir de burada ne var? Eksi 2 M var. Yani cevabımız bizim 7 2 M'ymiş. Doğru cevap da Denizli'de verilmiş. Devam ediyorum 11. sorumla. m artı 2 5 ise arkadaşlar m artı 2'nin mutlak değeri. m artı 2 ya 5'tir ya da eksi 5'tir biliyorsunuz. E doğal olarak da m ya 3'tür ya da arkadaşlarım eksi 7'dir. Şimdi sorumuzun devamını okuyalım. Ne demiş bize? Şu ifadenin alabileceği değerlerin toplamı. Peki şimdi m sayısı 3 ise diyelim. m eşittir 3 ise mutlak değer 3 eksi. 2 kere 3 6 yapar. 6'dan 7'yi çıkardınız eksi -1 gelir. -1 de 3'ümüz var. Eğer eksi -7 ise de -7'yi yazdınız eksi mutlak değer. 2 kere eksi -7 eksi -14. Eksi -7 daha eksi -21 yapacaktır. Kapattık mutlak değeri eksi -3 dedik. Şimdi arkadaşlar şu kısım 1 diye çıkar. 3'ten 1'i çıkardınız 2. Şurası 2 ise 2'den 3'ü çıkardınız eksi -1 geldi bu. -1'i alabilirmiş. Bir de Eksi 21'in mutlak değeri 21'dir. Eksi 7 eksi 21'den eksi 28 gelir. Şurası 28'dir mutlak değeri. 28'den 3 çıkardığınız 25'tir arkadaşlarım. Bunun ifadesini alabileceği bir diğer değer. Bunların toplamı 25 ile eksi 1'in toplamı 24 yapar. Cevabımız Edirne'ydi. Devam ediyorum 12. soruyla. Sayı doğrusunda. Şimdi bir sayı doğrusu varmış. Şu kısmı silebiliriz arkadaşlarım. Az önce çözdüğümüz soruyu. Burayı silelim. Çözümü buraya yapalım. Şimdi sayı doğrusu düşünün arkadaşlar. Bu sayı doğrusunda 3 sayısının şurası 3 olsun. 6 birim solu. 6 birim sonunda 3'ten 6'yı çıkardığınız -3 var. 6 birim solundan 2 birim sağına kadar. Bunun 2 birim sağında ne var? 5 var. Şimdi diyor ki, olan gerçel sayılar yani -3'ten 5'e kadar olan gerçel sayıları ki -3 ile 5 ile dahil, bunda buna kadar dediğine göre. Bu aralıktaki sayıları ifade eden eşitsizlik hangisidir diye sorulmuş. Bir önceki testi de yapmıştık. Önce aritmetik ortalamasını buluyorsunuz. Eksi 3 ile 5'i toplayın 2. Iki. 2'ye böldüğünüz 1. Aritmetik ortalama 1 olduğu için x8'i birim mutlak değer ediyorsunuz. Küçük veya eşit 1 nerede tam ortada. 1'in 5'e olan uzaklığı 4 birim. Eksi 3'e de olan uzaklığı 4 birim olduğu için küçük veya eşittir 4 diyorsunuz. Cevabınız da bu oluyor. Yani cevap edilme seçeneğinde verilmiş gençler. 12. sorumuzu da çözdüğümüze göre geçtik 13'e. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi neresidir diye sorulmuş. Mutlak değerli bir ifade bir sayıdan küçük veya eşitse içerisi yani x-3 ya 7'den küçük veya eşittir ya da 7den büyük veya eşittir diyorsunuz. Artık gerisi çok basit. 3 ekliyorsunuz. 3 ekliyorsunuz 3 ekliyorsunuz. x-7'ye 3 eklerseniz 4 küçük veya eşittir x. Bu da küçük veya eşittir 7'ye 3 eklerseniz 10 gelir. 4 ile 10 kapalı aralığı bizim cevabımızdır. Cevap adanaydı. Geçtim arkadaşlarım. 14. Soruma, m negatif ve n pozitif. Negatiften pozitif çıkarırsanız negatif bir sonuç bulursunuz. Dolayısıyla içerisi negatif olduğu için dışarıya tam tersi olarak çıkacaktır. N eksi m. E artı bir de m var burada. Evet. Eksi, bakın, karesinin karekökü olduğu zaman bununla bunu götürebiliyorsunuz. Fakat mutlak değer m diye dışarı çıkarıyorsunuz. Bu kısımda eksi m ile artı m birbirini götürecektir. Ne kaldı? Eksi var bir de m'nin mutlak değeri. Şimdi m negatif olduğu için dışarı mı nasıl çıkacaktır? Eksi m diye. E doğal olarak sevgili arkadaşlarım eksi eksi m'de artı yaptığı için ne artı m'dir bizim cevabımız? Cevap bursa seçeneğinde verilmiş deriz. Ve son sorumuz 15. soru. A'nın mutlak değeri eksi a diye dışarı çıktığına göre demek ki arkadaşlarım a sıfırdan küçük veya eşit olan bir sayı. Şimdi yani a negatif diyebiliriz. E, sıfıra da eşit olabilir tabii ki. Şimdi 3 sayısı daha büyük olduğu için burası olduğu gibi dışarı çıkacaktır. 3 eksi a diye. Eksiyi koydum. Şimdi 2 a 3. A negatifse 2 a da negatiftir. 3 çıkarırsanız negatifliğini perçinlersiniz. İçerisi mutlaka negatif. Dolayısıyla dışarı eksiyle çarpılarak çıkacak. 3 2 a biçiminde bölü. Şimdi alt tarafa bakıyoruz. a 1. Negatif sayıdan 1 çıkarırsanız negatif olacağı için dışarı böyle çıkar. Ve eksi 1'imiz var. Gençler buradaki artı 1 ile eksi 1'i müsaadenizle götürüyorum. Aşağıda sadece eksi A kaldı. Üst tarafı da düzenleyelim. Eksiyi dağıtalım. 3 eksi A. Eksi 3 artı 2 A yapar. Artı 3 eksi 3 birbirini götürür. 2 A'dan A'yı çıkarırsanız üst tarafta da sadece A kaldı. Üst tarafta A. Alt tarafta eksi A varsa ikisini birbirine oranlarsanız cevap eksi 1 gelecektir. Yani cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Evet. Bir sonraki videomuzda gençler mutlak değerin 15. testinde olacağız. Pekiştiriyorum testinde aklınıza bulunsun. O videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sizleri çok seviyorum ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.